Daha fazla kazanmak ve daha fazla ileriye gitmek için her gün erken kalkıp, hazırlıklarda bulunur ve konforlu bir hayat yaşama adına yeni bir güne adım atarız. Acaba gün boyunca neleri kazanıp neleri kaybedeceğiz diye planlar yaparız. Ama bir şeyi galiba Unuttuk <Gülüyor> Küçük problemlerle uğraşıp Başımızı kaldırmadığımızdan En büyük problemimize Çözüm bulamıyor ve günlerimiz heba olup gidiyor. Ne kadar bunu yapmak istemesek de bunu yapmaya kendimizi mecbur hissederiz. Ve içinde bulunduğumuz döngüden bir türlü çıkamayız. Der, böyle bir hayatı yaşayarak vicdanımıza ve ruhumuza ihanet ettik. Bundan dolayı vicdanımız ve ruhumuz olanlara karşı dayanamayıp artık bize feryat edecektir. Yapmamız gereken şey ise... Bu çözümsüz zaman döngüsünden sıyrılarak <gülüyor> En büyük problemimize Yani ölüme karşı bir çözüm bulmaktır Başını kaldır, kendini tanıtırmak isteyen faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak. Sen başıboş olmadığın gibi bu hadiselerde başıboş olamazlar.